Ben de çok iyiyim. Severek takip ediyoruz. TV100'de de başladığınız programın 3 bölümünü de seyrettim. Eyvallah. Çok teşekkür İlk ediyorum. İlk 2 program 10 numaraydı özellikle. Üçüncüsü kötü Üçüncüsü diğer ikisine göre biraz gölgede kaldı. Çünkü İyi. sadece Mesut Özil'in uçak e, akışına endeksli bir yayındı ya o yüzden. Bu hani ele, sizi... eleştirileri almakta yarar var. Faydalıdır eleştirileri almak. Hayır ama sizinle alakalı değil. Böyle hani spesifik bir durum vardı. Dünyaca ünlü bir yıldız futbolcu Türkiye'ye iniş tabii, tabii, tabii. yapıyor. Bütün spor programlarında çok şekildeydi. Hani ilk iki program daha renkliydi. Çünkü var odasına gittiniz, kırmızı kart gösterdiniz. Böyle <gülüyor> düşüncelerinizi açık açık söylüyorsunuz ya ben ona hastayım. Eyvallah bu benim olsun. Ben... İnşallah insanlara da böyle güzel enerjiyi verebiliyorsak ne mutlu bir dea. Oradaki en önemli amaç insanlar böyle bir futbolun çok fazla teknik taktik kısmından ziyade arka bahçesini, işte futbolun konuşulmayanlarının yanında bir de bunun bir eğlence olduğunu hatırlayarak güle, gülmek, eğlenmek bu anlamda yapılmış bir televizyon programı. Amaca da hizmet etmeye çalışıyoruz. İnsanların yüzünde biraz tebessim oluşturabilirsek ne mutlu bize işte. Var odası bu yüzden önemli bizim için. İşte ben de sevindim. Güzel bir program, takip ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Ee... Pazartesi günü de keşke yayın olsaydı. Çünkü ya pazartesi günleri de işte maç. Böyle hafta daha çok maç oluyor ya. Hani biz hani cumadan hafta başındaki maçları değerlendirelim. Cumartesi pazarda hafta sonu maçlarını değerlendirelim gibi ama haftada dört gün yayın herhalde artık ölürüz ya <gülüyor> yorgunluktan. Ya elbette saygı duyuyorum. Ee, ama mesela reklam aralarında müthiş bir muhabbet dönüyordur. çünkü ekip Kesin. çok iyi. Kesinlikle ekip <gülüyor> çok iyi. O güzel bir Ümit yakaladı ekip dediğiniz gibi. Tabii tabii ya Deniz Ateş Bitner benimle yayın yapmıştı ee, evet. sizin programa başlamadan önce. Ben kendisiyle o zaman tanışmıştım. Çok renkli bir kişilikti. Biraz tanımıştık ama şimdi Türkiye tanıdı. Zamanla da alışacaktır. Şu Bilmiyorum. Trabzon sendromunu bir atsın. Bilmiyorum. Bir kere olan mesela kompleksi olan biri de değil. O kadar beyefendi o kadar düzgün bir insan ki. Hemen çıkıp yayında Trabzon taraflarından özür diledi. Hatadır olabilir insan. Hataya matuf. Ben yayında da aynı şeyi söylemiştim. Ve gerçekten çok renkli bir karakter. Çok farklı özellikleri olan çok müthiş zeki bir e, yorumcu ve Türkiye'yi ekrana bağlayacak isimlerden bir tanesi ona zelle kadar hiç şüphem yok. Ama seni biraz az konuşturuyorlar gibime geliyor abi. <gülüyor> onlar Bana bir, öyle geliyor. Bi, bizim büyüklerimiz bir şey olmaz. Ben e, onlar konusunda söyleyecekleri vardır illa ki. Ama şimdi objektif olursak da en az ev, evren turan konuşuyor. Ya yani en az. Evren abi bence on numara ya. Şimdi futbol oynarken doğa on numaraydı. Zeki adam. Ortama bakıyor. Yani ne oluyor, ne bitiyor falan. Şimdi takımı maçı analiz ettikten sonra yürüyüp gidecek. Oğuz Yılmaz burada Denizli Spor'dan selamlarımı sunuyor, gönderiyorum ona kardeşim benim. Şimdi Bışar abi yani Evren abi en az konuşan isim ama program bitiyor. Herkes Evren abinin açıklamalarını tartışıyor. Mesela İrfan Can mı dedi, Mesut mu dedi. Bence İrfan Can dedi. Ortalık yıkıldı mesela yani. şimdi Siz o kadar konuştunuz ama manşeti o verdi. <gülüyor> <gülüyor> o da işte diyorum ya onun işi plana yapmak. Dinişi yapmak. O star. Star da bir oyuncuydu. On numaralı açıklamalarıyla damga vurdu yani. Gerçekten yorumculukta da açılır o. Şimdi konuşmadığına bakmayın dediğim gibi o bak ortamı çeziyordu. Ne oluyor, ne bitiyor diye. herhalde bir biraz da dışaramadı. biraz da Galatasaray'da vites düşük ya bu aralar. O yüzden çok tofa giremiyor. Bir da, o, de o derbi kaybettiler. Bile, ilk, ilk, i̇lk gün çıktı vardı bu sıra dedi ya ben de şu bu şerifliği daha çözemedim dedi. Bence hala çözmeye çalışıyor. Çözerse her şey <gülüyor> Evren normal program masıyla Beklediğiniz başlangıcı yaptınız mı peki yani istediğiniz gibi oldu mu? Ya açık konuşayım Dürüst olmak lazım. Beklediğimizin üstünde bir başlangıç oldu. Yani biz daha böyle adım adım bir test yükselir insanlar duyar tanır diye düşünüyorken ilk gün mesela Somerada ilk yayın ilk beşteydi. Sonraki günlerde yine benzer saatlerde olan spor programlarının önünde geçirdik biz ve hani YouTube yayınlarında online'da ...en çok izlenmeleri aldı. Gerçekten bizim için de... ...hani beklen... ...ama ben şu andan da şaşırmadım. Yani Ertem Şener dediğiniz insan gerçekten... Yani ...spor programı yapımcılığında... ...ya da televizyon programı yapımcılığında... ...diyebiliriz buna. Bir duaya. İnanılmaz, yani İnanılmaz Çıktı Joseph de Savuza'nın videosunu paylaştı. Sen girdin <gülüyor> iç çamaşırı gösterilmez. Oradan başka bir şey oldu. Tabi yani... yani e, ...ilgimizi işte bu... çekti... Bunları, bunları yakalayacak e, kalite, kalibre yani halkı tanımak, insana dokunmak yani Türk toplumunu çok iyi tanıyor Ertemşener. Çok da özel bir insan. İnanılmaz ki komedi yönü özellikle yani ekranda o insanları güldürme becerisi inanılmaz iyi. Gerçekten bir takımın da kaptanı, bizim takımımızın da kaptanı o, biz de o ne ederse onu yapıyoruz. Bir de şöyle bir durum var programda, hep e, dört yorumcu bir sunucu var. Hepiniz de böyle toplumun farklı kitlelerini temsil ediyorsunuz. Mesela bu Yok. toplumda bazı kişiler Josef de Saoza'nın e, iç çamaşırını görmek istemiyor. Sen o kitleyi <gülüyor> temsil ettin o abi. Evet, Diğerleri evet, evet. de daha modern takıldılar yani bu ya, konuda. Şimdi şöyle bir şey de, açıklama yapmak lazım. Hatta mesela. iç çamaşır demezler. Külot derler. Sen direkt külot dedin abi. <gülüyor> şimdi işin doğrusunu ben söylemem gerekirse aslında tabii ki de bu futbol business show işi ve hani, Josef de Beşiktaş'ın önemli futbolcularından bir tanesi. Bir kere kültür olarak bize uygun bir kültür değil. Onların kültürü. Dolayısıyla evet. onun hani iç çamaşırıyla e, Instagram'a video koyması kadar doğal bir şey yok normal şartlarda. Ama bizim Türkiye toplumunda çok e, kabul gören bir davranış değil bu. Haliyle bu aslında benim e, şahsi tepkimden ziyade tahmin ediyorum. ekranlara başında bizi izleyen Türkiye'deki pek çok kişinin verdiği doğal bir tepki. Onu öyle bakmak, bak, öyle değerlendirmek, yararı var diye düşünüyorum. TV 100 konusunda son olarak da şunu söyleyeyim. Benim için gerçek reyting sosyal medyadır. Bu benim şahsi görüşüm. Yani yorumcuların yaptıkları yorumlar ne kadar çok paylaşılıyorsa o program benim için o kadar çok izleniyordur. Sen çıkıyorsun Ömer, Faruk, Şarkiye'de diyorsun. Ortak bir yandan yıkılıyor. Ümit Hazat başka bir şey söylüyor. Ortadan başka bir şey diyor Diğer programlarda da yorumcuların paylaşımları yapılıyor ama en çok o gün sizinkiler yapıldı. Bir de Modric olayımız var? Modric TT'de... Daha oraya geleceğim. Sorularım da var. Mesela. Ya o, o konuyu açmışken Modric Tabii. nasıl bir duyumdu? Olacak mı? Olur mu? Onu Sen da Şimdi Sevilla'da bir kulübün başkanının oğlu benim çok yakın bir arkadaşım. Yani kaynak dediğiniz kişi aslında normal herhangi bir e, orada yaşayan bir insan değil. Ve hani daha önce bu arkadaşımla normal bir hukuki davamız olmuş spor hukuku anlamında. Görüştüğümüz bir arkadaşımız. Ondan e, hani biraz da şu anlamda bana destek olmak adına ilk Programında hani senin yeni haftanda sana güzel bir haber vereyim şeklinde bir jest o benim için. Sağ olsun onu da çok teşekkür ediyorum burada. Ee, yani bu kaynak da doğru bir kaynak. söylendi de e, Modric iş işi de ciddi bir iş. O, olur olmaz. Transferde imza atılana kadar... Tabii. Yani hiçbir şey bilemeyiz. Ama çok ciddi anlamda ama sunuş, sunuş çok önemli ya. Hani o, o isimle bu isimle ortalığı oyalıp gizliden Modus'la görüşüyorlar falan yapıyorsunuz ya. İşte bu, bu, bu gerçek ama bu arada. Yani o İrfan İrfancan Kahveci böyle bir e, ön plana atıp ama arka taraftan zaten iyi bir yönetici, basiretli bir yönetici her zaman A, B, C planlarını düşünmek zorundadır. Eğer Gal sırayı yönetiyorsanız ben, benim bu nazarele kadar Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Hakeza Mustafa Cengiz muhakkak ki masada farklı farklı futbolcu seçenekleri koymalıdır ya da koyuyordur da diyebiliriz. Aksi taktirde daha yönetemezsiniz ki zaten. Ne olur transferin son gününde saçması bonuncağları elinizde kalır. Burada. Yani transfer dediğiniz şey aslında Ocak ayında başlamaz. başlamamalı. Transfer Kasım'ın başında başlar. Siz ocağın başında bu transferi bitirirsiniz. Daha keza Nisan'da başlar. Mayıs Haziran başında birinci kampa sizin asıl hemen hemen ikon 11 yetiştirip koymanız gerekiyor. İşte yöneticilik dediğiniz şey budur. Ondan sonra da hocaya gidip hesap sorarsınız gerekirse. Eğer hoca başarısız olursa. Ben sana her şeyi yaptım. Kadronu erken verdim eline. İstediğin oyuncuları istediğin tarzı aldım. Şimdi bu takımı kur. Bu takımı oyna. Ha, hoca başarısızsa o zaman değiştirme hakkını bulabilirsiniz kendinize. Yani 5 Ocak'ta transfer sezonu açıldı. İlk günden böyle takır takır transfer yapan kulüpler oldu. E, verdiğiniz örneğe de bu kulüpler uyuyor benim gözümde. Ama mesela... Hı, söyleyeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. O e, bu kültür yavaş yavaş Türkiye'de oluyor. Yani oluşuyor ya Ama mesela ben de bir Beşiktaş örneği vereyim. E, Mazduk istediler. Şimdi Hulk diyorlar. Bir şekilde gündemi oyalıyorlar. Ama görüştükleri isim. Manchester United'da e, Igalo diye bir oyuncu mesela. Ama Türk medyasında... Ya, Avrupa basını, dünya basını yazıyor, Türk basını biraz görmezden geliyor bu mesela bu konuyu. Çok da igalo dediğiniz zaman ama ilgi çekmiyor. Öyle işin boyutu Ama Manchester United'dan geliyor. Böyle milli takım oyuncusu, e, kariyerli bir isim. E, i̇sim olarak böyle bir hiç hulk olmadığı için muhtemelen Türkiye Hı. medyası da sıcak bakmıyordu, Uygun bakmıyordu. E, haliyle yani buna şey yapmak lazım, normal karşılamak lazım. Ama başkan yardımcıları da onayladı. Yani doğru dedi. Temasımız var dedi İKALO için. Ya e, şunu Öyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın santraforu ihtiyacı gerçekten var mı? Ben ondan da emin değilim açıkçası. Yani Larin'i koyuyorsun atıyor. Abu koyuyorsun atıyor. E, zaten tek santraforu diye biliyorsun. Yani daha kimi alıp nereye koyacaksın? İşte e, Mesut Özil geldi. Galatasaray birini alacak. Başkanları bugün açıklama ya, bu yaptı. Beşiktaş'ta gölgede kalmak istemeyecekti. baskısıyla kulüp yönettiğiniz zaman ne kadar faydalı olabilirsiniz ki? Yani Çünkü yöneticilik gerçekten başka bir mesaj. herde arkaları var, bu işlerin, transfer görüşmelerinin e, bütçeler var, euronun oynaklığı var. Yani siz bir oyuncu transfer ederken pek çok döneyi düşünmek durumundasınız. E, verdiğiniz kontratlarda bile menajerlik ücretleri var. 2-2,5 e, iki, iki, yıl kontrat veriyorsunuz. E, bu kulüplerin ya, başkanlar 3 yıl başkanlık yapabiliyor. Çocuklara göre 2 yıl da olabilir bu. E, veriyorsunuz kontrat 4 yıl. 3,5 üç, üç yok Yani sizin döneminizde olmayan başkanları da bu sefer bağlayıcı hale getiriyorsunuz. Kulübün kaderini oynayacak sözleşmeler yapıyorsunuz. Ya, o yüzden elinizde yeteri kadar santrafor varsa sırf taraftar mutlu etmeye kadar almak bence akıl işi değil. Ama Türkiye'de taraftar baskısıyla transfer yapılıyor. Son örneği de Falcao. Yüzde yüz katılıyorum. Yani Falcao alınır mıydı? Alınabilirdi Falcao. Ama Falcao Yılda 5 milyon verilecek ya da 7 milyon verilecek bir oyuncu değildi. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi alt taraftan Ali Yavuz kolu zorluyoruz. Yani niye olmasın? Niye olmasın? Galatasaray bunu yaptı. Bakın Galatasaray'ın e, herkes bakabilir. Maç koruyla çıkıyor. 92-93 93-94-94-95 95-96 sezonlarını peş peşe incelesinler. Galatasaray her yıl bir adet genç oyuncu takıma kazandırıyor. Tugay'dır. Okan'dır. Emre'dir. Hakan Ünsal'dır. Ergin Pembe'dir. Ya şimdi bunu zamanında yapmış Galatasaray zaten. Bunu niye şu anda yine yapmasın? Ya da Beşiktaş Hakeza niye yapmasın? E Güvenli Alçın'ın var elinde. Sen Güvenli Alçın'ı dördüncü santral olarak tutamazsın o takımda. Tuttuğu zaman bitirsin o oyuncu. Ki bu adam oynadığı zaman attı. Beşiktaş için konuşuyorum. Çok da başarılıydı. Haliyle bu planlamaları yaparken futbolcunun umudunu da yitirtmeyecek pozisyona getirmek lazım. Şimdi bu taraftar baskısı demişken Sivas Sporlar da böyle Pato'ya yükleniyorlar sosyal medya üzerinden. Pato'yu Sivas Spor almalı mı? Gaziantep PKK'yla da adı geçiyor bu arada. Sadece Sivas Sporçu konuşuyoruz ama. E, düşünceleri neler ha? Pato Türkiye'ye gelmedi mi? Ya Pato bir kere şuna da ben kızıyorum. Pato'nun ismini yani siz de medyanın içindesiniz. Kaç yıldır duyuyorsunuz? En, en, ya, en yani... yıldır 5 yıldır Türkiye yazılıyor. Şevşenko'dan ha. çok yazıldı ya Şevşenko o zamanında evet. e Şimdi Eto'yu yazarlar Eto'yu aldırırlar Şevşenko nasip olmadı Roberto Carlos Yıllarca yazıldı oldu Türk basını da şaşırdı zaten gelince Yani onlar da inanmıyordu yazarken e, Ama şey, Roberto Carlos gelince Şey yine aynı şekilde yani Mesut Özgür 3 yıldır 4 yıldır yazılıyordu oldu Ama Anlatmaya çalıştığım şu Şimdi siz hiç mi bir farklı oyuncu bulamıyorsunuz? Yani gerçekten bu kadar mı kısıtlısınız ya? Yani bu işte bana aşağıdan yazanlar var. Diyorlar ki bunlar hep menajerleri bastırıyor. Menajerler bastırıyor. E doğru diyorlar yani. Ama üniversite. Türkiye'de de menajer gerçeği var yani. Dünyada var bu. Buna karşı çıkmak da yanlış. Merve ablam buradaymış ona da çok selamlarımı iletiyorum burada. Yani din, bunu önüne geçemezsiniz. Bir kere yani şimdi ben de yöneticilik yaptım. Futbolcu geldiği zaman me menajerimle konuşuyor. Ne diyebilirsin? Ben futbolunla ilgileniyorum. Ko kontrat detaylarını menajerimle konuşuyor. Dinçer Zapan burada. Dinçer abim sevgiler saygılar. Çok seviyorum. Dinçer abi gerçekten çok özel bir insan. Onun bir an önce de Galatasaray başkanlığına ilgili baskılara artık direnmeyip Galatasaray başkanlığı olmasını temenni ediyorum. Galatasaray ne zaman kongre yapacak abi? Galatasaray'ın kongresi de Mart ertelendi haliyle, bu mecburi mecbur yasaklardan kaynaklı olarak. Fakat tahmin ediyorum, Mart'ta itibaren bir kongre yapmak yerine, zaten olağan kongre yanlış hatırlamıyorsam, Mayıs ayında, ee, Mayıs ayında muhtemelen kongre yapacaktır Galatasaray diye tahmin ediyorum. Şimdi az önce bir Güven Yalçın demiştik. Altta da bir soru geldi. Onu kaçıramayayım. Güven Yalçın forvet alınırsa kiralanmalı bir kiralılık olarak. Kiralayın da bari için. adam oynasın yani. Futbolcuyu oynamak hayat verir. Yani şimdi bunun o kadar çok önleği var. Oynamadığı için de kendini geliştiremiyor değil mi tam e, olarak? Ozan Tufan oynayamıyordu. Gitti gel geliştirdi geri geldi. Oynamak futbolcuya hayat verir. Yani oynamak futbolcuya hava katar. Şimdi ya ben normalde burada konuyumun dışına çok çıkmak istemiyordum ama Aksiyatlılar çok soruyor. Onlara da ben cevap vereyim arkadaşlar. Eee transfer yasayla ilgili bizzat ilgilenen kişi benim. Bütün hukuki dosyaları, süreçleri götüren kişi benim. Sabredin. Mesele hukuki prosedürlerle alakalı bir şey. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapacağız da buna hiç şüpheniz olmasın. Acısa Tamam şu hak ettiği yerde iddialarına da bir yorum alayım ben. Bir GK's muhabbet dönüyor Galatasaray'da. GK's hoca olacağıyla ilgili. Evet. Ya <gülüyor> Şimdi bu, ama komik, şimdi reytingi olan bir isim yani bizim için sormak istedim ben derhalen. komik acısı. bir durum. Şöyle komik bir durum. Eminim ki yani siz bunun farkındasınızdır da bunu Akisar'da başkan adayı olmak isteyen bir zat dillendiriyor. Ama işin komik yanı. Bu kişinin Akisar Spor'a hoca olma ihtimali yok çünkü federasyonun yasağı var. Tepe ve birincilikte yabancı önce çalıştıramıyorsunuz yani. Bu... Ama sportif direktör yapıp hani böyle yönetici kartıyla yedek kulübesine falan. Hayır Öyle hayır. Öyle yani formüller var. O sportif direktör olarak tutabilirsiniz. Yabancı hocayı çalıştırmak yasak. Fiilen de orada siz hoca olarak koyduğunuz anda. Şimdi mesela misal veriyorum. Aksisarda e, da olmuştu. Daha önceki evvelki hocamız atletik performansıydı. Biz lisanssız bir hocayı tutup başında onu hoca olarak görüyorduk. Tutuyorduk da. A lisansı olmadığı için. Ama burada yabancı çalıştıramazsınız. Kesinlikle yasak. Yani dediğim gibi, bu mantık dışı bir söylem. Ha bunun ar perde arkasına da bak, burada Akisarlı taraftalar da şunu söyleyeyim. Bu tür görüşmelere inanmayın. Yani ne yazık ki Gekas'da bu e transfer yasağı konusun diye Gekas tarafından yapılan görüşmeler bunlar. Ne yazık ki. yani işin perde arkası çok fazla, hiç daha fazla detayına da girmek istemiyorum. E yani saçma sapan işler var. Sadece Akisarlı Spor tarafları sabırlı olacak. Emin olsunlar ben e, zaten Küba'da, KAS'ta pek çok dava takip eden bir kişiyim. Dolayısıyla zaten bu işleri çözebilecek biri varsa yani şunu da bak belirtmekte fayda görüyorum. İnanın tüm akisaharlar için söylüyorum. Tüm akisaharlar için söylüyorum. 30 milyon Türk lirası borç var transferinde. 30 milyon Türk lirası borç var. Birisi de GKAS mı? Tabii ki GKAS da bunlardan bir tanesi. Yani evet. Bir anda olacak bir şey değil onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bunu yapacaksa. 10 günümüz Türkiye'de, kaldı bu arada. Hani, biz biz şey Kasım ayından itibaren gördük. Kasım ayından itibaren bu hazırlıklar başladı. Yani kimsenin haberi yokken. Ama transfer atacağınız ben eminim. Zaten antrenman için. Pozlar falan sosyal medyaya yansıdı yani isim vermedim buradan. Yani, da yani, niyetimiz o. Yani akışa bular, müşteri olsun. Sadece takımı desteklesinler önümüzdeki futbol maçı var. İkinci yarıda Allah nasip ederse seyirciler gelecek. Oraya iyi destek olsunlar. Şimdi e, Türkiye'de şöyle bir karışıklık var. Onu çözmek için soruyorum. Siz de hani bu işin uzmanı Lütfen. olduğunuz için anlatırsanız sevinirim. Tabii ki. Bir transfer yasağı var. Hı -hı. Bir de kesinleşmiş transfer yasağı var. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Şimdi transfer şöyle ben süreci baştan itibaren size anlatayım. Transfer yasağı Türkiye'deki futbol futbolcular yani Türk kökenli, Türk pasaportlu futbolcular için farklı konudur yabancı futbolcular için farklı konulur. Yabancı futbolcuların transfer yasağı FIFA üzerinden konulur. Türk futbolcuların da önünde iki seçenek vardır. Ya kesinleşmiş bir yargı kararımız olacak. İşte bahsettiğiniz bu aslında. Kesinleşmiş yargı kararıyla talebi edersiniz. E, transfer yasağı konulur. Ama siz ben yok kardeşim bu kesinleşmiş yargı kararını icra dairesine koyup paramı icra dairesi aracılığıyla alacağım derseniz eğer e, o zaman transfer yasağı koyamıyorsun Bu futbolcular için. Gelelim hani yab şey? Hı. yabancı Hı. futbolcular kısmına. Yabancı futbolcular kısmında da FIFA'nın kararından itibaren veya itiraz edilirse KAS'ın kararından itibaren Spor Takim Mahkemesi İsviçre'de. Yani FIFA'nın bir temiz organı gibi düşünün. FIFA ilk Derece Mahkemesi gibi düşünün. Onun itirazları KAS'a gider. Ya kesinleşmiş bir FIFA kararı ya da kesinleşmiş bir KAS kararını istinaden 45 gün içerisinde ödeme süresi verilir. 45 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise eğer o zaman transfer yasağı otomatik olarak konulur. FIFA tarafından. Bir diğer yol yine yabancı futbolcularda da bir Türk avukatla anlaşırlar. O Türk avukat mali yönden transfer yasağı koyar. Bu sefer FIFA'da da dışında e, Türkiye'deki Futbol Federasyonu'nun yapıldığı başvuruyla bu transfer açılmış olur. Herhalde böyle dini biraz karıştırdık ama <gülüyor> Ya şöyle anlatayım ben kesinleşmiş transfer yasağı var diye haberler çıkıyor. 3-5 ay sonra yeni bir transfer dönemi geliyor yani. Bir kış bir yaz. O dönemde de kulüp bir şekilde o kesinleşmiş transfer yasağını kaldırıyor. Sonra sorduğumuzda da bir madde vardı. O maddeden faydalandık falan diyorlar. Yani ya kesinleşmiş transfer herhalde. yasağı lafta kalıyor. Aynen o öyle bir ayrım yok. Ama yani bahsettikleri şu olabilir herhalde ee, yani muvaffakat alınır. Paranın tamamı ödenmeden de futbolcu eğer müsaade ederse transfer yasağı kalkar tek bir transfer testi dönemi için bahsettikleri şey odur diye düşünüyorum ama yani burada da bu konuda yorum yapacak arkadaşlar eğer hukuki bilgisi olan avukat arkadaşlarsa yönetici olarak söylüyorum muhakkak daha sağlıklı yorum yapabileceklerdir çok detay hukuki bilgiler bunlar izleyicilerin de çok sık olan lazım bu tür şeylerde aslında ben Eskişehir Spor'dan dolayı biraz hakimim bu işlere de benim için <gülüyor> yani fazlasıyla yöneticiler için, yöneticiler için diyorum aslında yani yöneticiler... ben fazlasıyla biraz bilgi sahibi olduk eyvallah, yani tecrübeliyiz eyvallah. Şey yani yöneticiler bilmeyebilir bazen. Çok da normaldir bu arada hukuki. Tabi canım bir yönetimin Bilmiyorum. dediğini başka bir yönetim yalanlıyor, tersi yani şeyler oluyor. Yıllardır zor, yaşıyoruz. Ben Tabii. Yatırgamıyorum ya. Yanlış anlaşılma olmadığını kesinlikle. Sumidika'yı sormak istiyorum. Biraz hızlanacağız çünkü size söz verdik. Ya yani, Sumidika kaldı. Sumidika ee, çok uyanık bir adam diyeyim. Yani kelimelerimi yumuşat seçmek istiyorum. Benim Size spor de... böyle havada kaptı değil mi? Ya Havada kaptı çünkü çok başarılı oldu. Ben mesela kişisel olarak da Sorun yaşadığım, problem yaşadığım isimlerden bir tanesi. Fakat o kadar uyanık bir adam ki Türkiye'yi o kadar iyi tanıyor ki. Ve kardeşim sever, sevmez ne olursa olsun bu adam başarılı oldu. Bak dön. Dedi, Antep bugün içeri yanlış biliyorsun Yanlışım varsa güzel tutan Evet. Bir de Rize'den yedi. Sumidika'nın <gülüyor> yeni takımından yedi. Yani kader bir herhalde. Bu da e, mistik bir şey diyelim. Ve e, doğru bir hamle. Ben ben de bugün mesela yönetici olsam Sumidika'da Çalışmak istediğim hocalardan biri olur fakat meyve suyum işte. Biri <gülüyor> onu soruyor. Şunu söylemek lazım çok zor, çok zor bir adam Sümedika. Birlikte çalışacak yöneticilere hele hele Hasan Kartal'ı da ben birebir bir iyi tanırım. Hasan başkan için çok zor zamanlar bekliyor Hasan başkanı. Allah'ta yani. Rize halkını zor zamanlar bekliyor bence. Ya Sadece Hasan ha Kartal ha değil. Halk halkla bir şekilde uyum yakalıyor da. Yöneticilere tavırları çok ağır, bazen çok zor. Yani Antep'ler kampanya başlatmıştı ya geri dönsün diye. E, işte diyorum ya halkı yanında alır da. Mesela kovulurken Antep'ten bütün şehir o, kovulması yönünde karar verdi. Yani annemden şey? para istiyorum hiç olacak şey değil. Ama hanımım özür dilerim. Yani hanımım para göndersin futbolculara da atacağım. Hiç hiç bu, bu nasıl bir şakaysa o Romanya'da? Bu Antep halkını aşağılamak. Evet, şey değil evet. bu. Doğru bir Gün şey. Günal Karaman Göztepe ile anlaştı onu da sorayım bir Günal Hoca Trabzon'da inanılmaz başarılı olmuştu. bulduk umduğunu bulamadı. Ben, yani bu arada şunu söyleyeyim. Ee, kesinlikle İlhan Palos'un Göztepe'den ayrılmasına çok üzülmüş biriyim. İlhan Palos benim yönetici olarak her zaman çalışmak istediğim kalbinde olan inanılmaz yetenekli önü çok açık bir hocam. Ama Göztepe'de zor bir canlı ve yani yaş ortalaması da biraz takımın açıkçası fazla. Yani dolayısıyla orada işte Belki perde bizim bilmediğimiz bazı şeyler vardır. Nasıl değilmiş, devam edemediler. Ee, ama çok başarılı olacağını inandığım bir teknik adam. Ünal Karaman da adamlığıyla, kişiliğiyle, karakteriyle, duruşuyla Türkiye Futbolu'nda gerçekten bayrak isimlerden bir tanesidir. Halide Göztepe ile çok yakışacaklarını düşünüyorum. Yani sanki bana böyle Göztepe ile e, ki uyumu Trabzon'daki uyumu gibi olacak gibi geliyor bana. Umarım da o yakalanır. Çok da başarılı olmasını istediğim isimlerden bir tanesi oldu Akarım. camia takımına böyle çok elit bir hoca gitti. İnşallah Kesinlikle. çok başarılı olur. İnşallah, olursun. inşallah, inşallah, inşallah. Ömer Faruk Beyaz Çalke muhabbetinin ardını sormak istiyoruz böyle. Orada siz çünkü bir cümle söylediniz. Arada kaynada gitti. Ertesi gün söylediniz ikinci programda biraz açıklayalım. Şimdi Wolfsburg'un adı da geçiyor. Ben kadro çünkü... dışı kalmış galiba bir de fena baş. Evet, evet, o oldu işte. Maalesef iş buraya geliyor. Yani işte genç oyuncular. Yani ben bu konuda eleştirdiğim zaman biraz. Taraftar olarak bakanlar yanlış anlıyorlar ama ben aslında o taraftarların işine yarayacak bir şey söylüyorum. O da ne? Gencicik bir oyuncu. Bu oyuncu siz tecrübesiz diyorsunuz. Tecrübe nasıl kazanılır Allah aşkına? Yani, oynayarak. E, Oynayatmasanız nasıl bu adam tecrübe kazanacak? Yani? Yani kendi içerisinde çelişkili bir durum. Haliyle siz Ömer Faruk o şansı vermiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Ömer Faruk niye benimle kontrol uzatmıyor? E uzatmaz. E uzatmaz, siz, e, uzatmaz. Evet. Şimdi, Programda dediniz ya Ömer Farukların yetişmesi lazım falan dediniz. Erten Fener de tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk istiyor. de Özil istiyor, istiyor. Kimse Ömer Faruk'u düşünmüyor şu an dedi ya. O konudaki ya, düşünceniz ya. ne? Ya doğru. Fenerbahçe taraftarı e, şampiyonluk istiyor. Kabul ediyorum. Ama şampiyonlukları bakın Beşiktaş'ın bir takımı var. E, Samet Aybaba'yla kurulan. Evet. Menemenli sezon. Evet. Atiba, Veli Kavlak, Necip, Olcay Şah'ın. Kimsenin şahmet silamadığı bu işimden 2-3 sene birlikte oynayıp şampiyonluğu damga vurdular. Şenol Genç'le beraber. İnanın işte bu birlikteliğe futbol zaman işidir. Bir anda olmaz. Kimse sihirbaz değil. Bir anda gelen başarılar devamlı değildir. istikrarlı şeyler değildir. Ve siz eğer istikrar istiyorsanız adım adım böyle bak çok sevdiğim bir büyüğümün bana vermiş olduğu çok güzel bir örnek var. Bana hep şunu der. Ya hiç sen Mikrodalga fırında kebap olduğunu gördün mü? Kebabın lezzetli olduğunu gördün mü? Yok. bak kuyu kebabı der. Bir gün de ve müthiş bir lezzetle yersin. Bazen futbolda böyle. Şartların olgunlaşması gerekir. Yani bir anda futbolcunun sana çıksın, sağda maç kazanırsın. Bunu bekleyemezsin. Bir anda bir hocanın her şeyi değiştirmesini bekleyemezsin. Bir yönetici'nin geldiği gün her şeyi değiştirmesini bekleyemezsin. Kredi verilmesi gerekir. Zaman verilmesi gerekir. Arkasında durmak gerekir. E şimdi Ömer Faruk Beyaz'ın arkasında durmazsanız ve eğerin üstünü üstü mesutöziyle alırsanız mesutöziye yılda 8 milyon euro para veriliyorsa nasıl olacak da Ömer Faruk Beyaz oynayacaksınız sizle olayacaksınız. Mümkün değil bu. Aklı mantığa bir şey. Çünkü verdiğiniz para boşa gitmesin isterseniz. En basitinden. Haliyle, haliyle Ömer Faruk Beyaz ne yazık görünen okey şerkeyle anlaştı. Oraya da ...gidiyor diye düşünüyorum. Ama ben bugün bir şey duydum Ömer Faruk'la ilgili. Trabzonspor devreye girmiş. Ama orada da bir Çok sıkıntı var. Zor da hani 10 milyon euro getirirsem... ...serbest kalırım gibi bir madde koydurmaya çalışıyormuş. Benim duyduğum da o. Trabzonspor'da. Trabzonspor'a mı böyle bir tarifte ter bulunmuş? Evet. Trabzonspor'a ben size gelirim sezon sonu ama... ...10 milyon euroya serbest kalırım maddesini koydurmak istiyorum demiş. Ya sanmıyorum bu değil, ki... Bu beni duydum. Geleceğini sanmıyorum ben o Ömer Faruk Beyazı. Çünkü Almanya'da ciddi kulüpler istiyor onu. Boz duydum. Ben, ben şunu söyleyeyim ama... Ömer Faruk ailesinin yerinde olsam... Kesinlikle Fenerbahçe'ne... Çok özür dilerim, Ayrılmam. Bazı şeylerin... Ben inançlı bir insanım. Bereketi vardır derler. Bana. O kulüp seni yetiştirmiş. Bu noktaya kadar da getirmişse... Bir vefa borcu olması lazım. Bak. Örnek vereceğim. Emre Lokan Okan Galatasaray'dan... Bonservis kazandırmadan gittiler. Evet. Yani... Hiç kimse mesela Emre Belezol'un, Okan'ın da Avrupa'da çok büyük başarılara imza attığını söyleyemez. Bir Arda Turan kariyeri olmadı, Tugay Kerimovlu kariyeri olmadı. Okan'ın en büyük başarısı Inter formasıyla Milan'a gol atmak oldu Heh, yani. Yani şimdi anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Bazen Anladım. hayır olması lazım o olan işte. Ya yani şimdi Mustafa Kaba lile gitti. İşte ben ediyorum. de onu örnek verecektim. Yani ama o işler hayır olmaz ya. Ben berekete çok inanırım. Yani seni yetiştiren camiada bir emek borcun vardır yani sözleşmen bitiyor diye hemen basıp gitmek e, doğru görmüyorum bunu. Ama Bışar abi Dorukhan da Eskişehir Spor'a para kazandırmadan gitti. Sadece yetiştirme bedeliyle gitti. Hayır görecek mi mesela? Onu da doğru bulmuyorum. Ama bak bana söylediğin şeyi kendin cevaplıyorsun aslında. Bir buçuk yıldır adam sakat. Hem de bak Avrupa Ligi şampiyonasına gidecekken sakatlandı. Şu anda da formayı da kaptırdığı yedek kalıyor. Yani Sence yani... Fenerbahçe transfer olur mu? O iddialar doğru mu? Emre Beresolu yalanlıyor ama o taktik Benim bence. duyduğum da o. oradaki etik olmayan şey yani bu son 6 ay kala değil ama da evveliyatında görüşmeler olmuş. Dolayısıyla bu doğru de değil. iyi bir şey de değil. doğruysa evet. eğer. Duyumum bu ama doğru doğru mudur diye net teyit bir bilgi. ya bu tür işlerden kimse hayır görmüyor. Bu tür transferlerden kimsenin ben futbolun içerisinde hayır gördüğünü ...bunun sonucunda çok büyük başarılar elde ettiğini görmedim. Haliyle... ...yani bence... ...ben Dorukanın yerinde olsam, Dorukan'ın avukatı olsam mesela... ...ona da Beşiktaş'ta kalmasını ve... ...Bonserif ve Değil ekmesini tavsiyede e bulunurum. Neden diyeceksiniz? Bir şey soracağım ben size. Şimdi ben size bir kitap hediye ettim. Bir de siz gittiniz aynı kitabı satın aldınız. Aynı kitap bak. Emin olun Hı? o iki kitaptan satın aldığınızı okumak istersiniz cepten para, para verdik. Daha, diye, daha, kıymetli. daha kıymetli olur. Her zaman böyledir Bunun temelinde yatan şeyi de söyleyeyim ben size. Hayırlı örnek de vereyim. Cenk Tosun Gaziantep Spor'a para kazandırıp Beşiktaş'a transfer olmuştu. Evet oradan da gitti. Oradan da mı? İçecek Şimdi de yap. şey eftariymiş bu, galiba. Evet. Şu, yok yok bu bir şey. Işte. Hmm. Bir şey de söyleyeyim. Evet severim. <gülüyor> Şimdi anlatmaya çalıştığım aslında şu. Mantıken de zaten bir oyuncuya para veriyorsanız örneğin bir milyon yolu. E, sizin bu adamı kar edebilmeniz için maaşlarıyla beraber en az 2 milyon liraya satmanız lazım. E, bu adamı oynamadan 2 milyon liraya satamazsınız. Haliyle oynaması için direteceksiniz, zorlayacaksınız. arkasında duracaksınız. İşte Başakçı'yı, İrfancanı gençler bildiğinden iyi parayı aldı, oynattı, değeri katladı. Bu kadar. Yani parasız gittiğiniz zaman genç futbolcu kardeşlerim için söylüyorum. Değersiz olursunuz. Yüzünüze bakmazlar. Herhangi biri olursunuz. Herhangi biri olursunuz. Hemen ben Süper gideceğim diye transfer yapmaya çalışmayın. Bu yanlış. Evet. İrfan Can Galatasaray olur mu? Konusu geçmişken. İrfan Can Galatasaray olur mu? Fatih Hoca öyle bir şey yaptı Yani niye bu açıklamada bulundu? Onu ben hafta içinde söyledim. Ya Fatih Hoca kendi bu yönetimi çok açık bir şekilde başarısız çıkarttırıp başkan olmak istiyor. Ya da sezon sonu Fatih Hoca Galatasaray'ın şampiyon olmasa Mikail Okkar burada sevgili kardeşim. Öpüyorum yanaklarından. Eyüp Spor'un yıldızı eski Galatasaraylı'dır, inanılmaz bir futbolcu, Mikail inanılmaz bir futbolcu, çok üst seviyeleri görecek, zer ve şüphem yok. Yani Mikail'i 1-2 sene içinde milli takımlarda görürseniz bu yayını kaydedilmekten hiç şaşırmayın. Bir maçta... Youtube'a atacağız bu programın kaygını zaten, oradan şaparız. Eyvallah, 13-14 kilometre bir adam. Bak, çok eski arkadaşlarım Avukat Özcan Hakkı'ndan... Dolu koşuyorsa orada. sorun yok Müşan abi. Efendim? Dolu koşsun. Boş koşsun, boş koşunca olmuyor, dolu koş mesela. Ayakları inanılmaz iyi ve inanılmaz dolu koşuyor. İnanılmaz zor koşuyor. O, Oğuzhan minik takımdan futbolcu, futbolculuk döneminden arkadaşım. Ona da selamlarımı iletiyorum. Şimdi... Yani arkisel sporu konuştuk. Arkadaşlara cevap verelim. Onlar kaçırmışlar. Tekrarını Youtube'dan seyretsinler. Tekrar evet. arkisel spor konuşmayalım. Evet, evet evet evet. Aynen öyle. Şimdi ee... ya da Fatih terimin kafasında şöyle bir plan da olmuş olabilir. Yani biraz niyet okulculuğu yapmış gibi bir şey olacak ama olur da şampiyon olamazsa eğer ben Çilgi Dışat o yönde. Yani bu... Ama şu an 5-1 öndeler Denizli Spor karşısında. Eyvallah. Eyvallah ama yani olur da olamazsa. Bak ben bu oyuncuları istedim ama ne oldu almadılar. Biz de şampiyon olamadık. Tersten veriyorum ama. Olur da yönetim İrfan alırsa eğer Fatih Hoca'nın işi hiç kolay değil o zaman. O zaman evet. hiç kolay değil. Yani. Ama kuruyu bitirmişler galiba. Onyekuru'yu... Olanlar... Mustafa Mustafa'da Fransa'ya gidiyormuşlar. Bir, bir, şey, bir şeylerini gördüm. Fenerbahçe'ye dair Paylaşımların bir paylaşımlarını beğendiğini ama ne kadar doğrudur bilmiyorum onu. Sonra silmiş diye bir şeyler gördüm. Ee, sanmıyorum Don Yekun'un Fenerbahçe'ye gidip yepyeni bir hikaye yazacaktı. İki ben. kere Galatasaray yapmış, üçüncüye yap, gelirim. Yani ben de öyle düşünmüyorum. Samsunspor Spor hakkında bir şeyler söyler misiniz? Yazmışlar. Arkadaşlar Samsunspor Spor gerçekten çok kıymetli ve değerli bir başkanı var. Başkan derdilerini kaybettiler. Mustafa abi, Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun. Çok kıymetli Müthiş İngilizce konuşan. Bak müthiş diyalog insanı. Bir ağırlaması var insanlara orada. Yani inanılmaz bir insandı. Allah mekanı cennet etsin. Ee, Samsun spor yani çok büyük bir camia hak ettiği yönleri geri dönecektir. İnşallah da çok başarılı olurlar diye umut ediyorum. Adana demir çıkar mı? Ben de hazır Samsun'a çıkmışken sorayım. Ya demir sporun üzerinde bir kara bulutlar var. Şanssızlık var ya. Yani ben, bizim rakiplerimiz ben çok da <gülüyor> rakipler hakkında konu konuşmak yorum yapmak da istemiyorum ama ama işte ben istiyor Samsun konuştuğumuz Adana Demir. Samsungda Samsun, Mustafa abi tanıdığım <gülüyor> için ya Demir Sporunda çok güzel bir başkanı var Allah yolunu baktığını açık etsin Başarılar devam ettirsin inşallah çok çabalıyor çok istiyor ama bir kısmetsizlik var onlardan. Ee, Beşiktaş'ı konuşalım biraz. Söyleyeyim yani biz baz Akisar'da başkan bazen. Playoff diyor ama yani ikinci yarı çok başka şeyler olabilir. Çok başka şeyler olabilir. Valla Bursa'yla Eskişehir dışında herkes transfer yaptı galiba. yanlış aynı öyle, aynı, aynı öyle. Ee, ama çok oyuncu kaybeden de var. Yani Bolu Spor kaybetti. İsmail Yüksek, Tuzla çok gönderdi. Tuzla gönderdi ama Tuzla kendi listeyle yaptı. İsmail Yüksek Balıkesir'den gitti. Eze gitti. Yani zor. Başkanım en çok giden de sizde ama şimdi kağıt üstünde yani. Siz de neredeyse sıfırladınız inşallah Bazen, bazen, bazen şey iyidir yani yeniden başlamak iyidir her şeye. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah, inşallah. Yani isim isim konuşmak isterdim de sonra, transfer sonra, Daha sonra, daha sonra daha sonraki. Transfer sonra. sezonu soru. Sergen Yalçin Beşiktaş'ı şampiyon yapar mı? Bence güzel bir soru. Valla soruyu sorana tebrik ediyorum. Sizin bir sorunuz aşağıdan mı geldi? Ben sordum. Muhteşem bir soru <gülüyor> Ya, Niye şöyle? Yani, şöyle Galatasaray Fenerbahçe konuşup Beşiktaş koymayınca biz dinçiyoruz. Yani artık böyle eşit davranmaya çalışıyorum hepsine. <gülüyor> ya e, Sergin Hoca müthiş işler yapıyor ya. Hakikaten ben yıllar önce şey demiştim yani Fenerbahçe ve Beşiktaş kendi Fatih terimlerini bulamadıkları için bu kadar başarılı değiller demiştim. Aykut kocamanla Fenerbahçe onu bir yakalıyor gibi oldu. Olmadı değil. Ama bir türlü olmadı tam olarak. Yani Ersun'la da olmadı galiba. Ersun'la zaten olmaz. Yani ben şey için diyorum hani o takımdan futbolcu olarak çıkıp sonra da hocanın yerini devam ettiler olarak söylüyor. donda herhalde yani evet. Fakat e, Sergen Hoca bu olacak gibi ya. Çok özel bir adam. Müthiş de ki, Yani kurnaz diyeceğim ama hayal de anlamadım. satmıyor. Tabi yok. Kötü bir kelime olarak söylemiyorum. Yanlış anlamasın lütfen insanlar. Hı. İnanılmaz iki bir adam ve kimse Beşiktaş'ın esamesini okumuyordu. İşin acı yanı ne biliyor musunuz? Bundan 7-8 hafta önce belki 10 hafta önce Tergen gidip gitmeyeceği konuşuluyordu. Evet. Tergen Yalçın yani yaşandı bunlar. Bugün yani ligi döve döve döve gidiyor. Allah yolları kestin onu. Yani Yedim Fenerbahçe biraz sen sen Beşiktaş puanı açmıştı yani öyle gözüküyor. Tabii tabii tabi, tabii Fenerbahçe de bu arada yani çok istiyorlar. Çok istiyorlar ama şampiyon olamazsalar bu ekonomik buhranın altında nasıl kalkar? 7 yıl oldu. 7 yıldır 7 yıl şampiyon olamıyorlar. Oldu çok normal çok normal yani ya bu, bu çok büyük bir cam ya Fenerbahçe bu kadar büyük taraftarı olan bir grup şampiyonluğa aç istiyorlar ısırıyorlar e başkan da şimdi kendi başkanın yerine koyuyorum Aykoş'un. koşun çok eleştirdiğim oldu ama şaka olarak tabii fakat yani şey düşünüyodur herhalde ben daha ne yapayım kendim sıkı oynayayım yani para deseniz veriyorum en iyi oyuncuları getiriyorum ne yapabilirim diyorsunuz ya. şimdi Messi Özil de geldi baskı biraz daha arttı Fenerbahçe üzerinde şampiyonluk yani için yani bir şey en ufak bir başarısızlık Erol Bulut'a yazar bu sefer. Yani e, dün nerede izledim ben? Bir yerde izledim. Erol Bulut, Mesut Özeli'yi taşıyabilir mi? Kaldırabilir mi? ya Onu yeniden futbola döndürebilir mi? Onu tartışıyorlardı. Erol Bulut başarabilir mi bu işi sizce? Mesut de Almanca konuşabiliyor olması büyük avantajı. Onu söyleyeyim. Yani mesela e, Tottenham'da bu olmuş. E, Mourinho neydi o 7 numaralı koreli? çocuğuna adı. leak you şey ama son so, son mu son mu? son muydi? Sırf onun için Korece öğrendiğini biliyorum ben. Yani bu kadar iyi ilişki kurabilmek, iletişim bile bir kurabilmek çok çok önemli. Dolayısıyla ee, so, bu Erol Hoca'nın Mesut Özil'le Almanca konuşuyor olması Mesut Özil'in şeyini kaldıracaktır. Başarısını, i̇ş şeyini abla, kaldırır. İnşallah başarlar doğurlar iş. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah, ee, i̇nşallah. Trabzon'da konuşalım biraz. Abdullah Avcı e, müthiş bir başarıya imza atıyor bence orada. Çünkü Beşiktaş'ta otu, aşı tutmamıştı ama Trabzon'da tuttu gibi. E, nasıl söyleyeyim 2.18 puan ortalaması var. 7 galibiyet 3 beraberlik bir mağlubiyet aldılar. Mağlubiyette hani Galatasaray'a mağlubiyet. Hani şunu, kadar... söyleyeyim ama, şunu söyleyeyim ama Abdullah Avcı aslında Beşiktaş'ta da başarılıydı. Sadece Beşiktaş taraftarı çok erken hareket etti. 27 puanla gönderildi yanlış hatırlamıyorsam. Sergen e Yasun Olabilir. gelince de benzer bir puan almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. İkinci yarı için söylüyorum. Ya da Galatasaray'da mesela. 27 puandı aynı dönemlerde. Yani başarı başarısızlık kısa senedir ona iyi bakmak lazım aslında. Biraz orada Benim Abdullah sorum şu. Trabzonspor'un bu sene hedefi ne olmalı? Abdullah Avcı'yla. Abdullah Avcı Trabzonspor'un bu seneki hedefi ilk 4 olmalı. Çok da gerek, gerçeğin dışında bir hedef koymanın da manası yok. Şampiyonluk falan bunlar hani çok çok zor. E, i̇lk iş büyükler ciddi anlamda arayı açıyor. E, bir de ben şunu çok enteresan buluyorum bu sene galibiyet sayıları çok fazla. Yani 2-3 evet. yıl önce de bu benzer birlik olmuştu. 4 son haftaya kadar dört tane takım şampiyonluk iddiasıyla gitti. Daha sonra yine orada. Bir şey bu, bu sene bir de 21 takım var. Yani rekor ve, puan gelebilir. Rekor puan gelme ihtimali çok yüksek ve galibiyet oranları da çok yüksek bu sene. Ama tabi işte sebep buna ne olabilir? Anadolu takımlarında ciddi anlamda maddi sorunlar var. Para olmayınca futbolcularda motivasyon eksikliği yaşanıyor maalesef. Yani Beşiktaş, Bilal Ceylan'a e, Eskişehir Spor'dan taksit almaya çalışıyor. Yani öyle bir durum var şu an. Taksitte. Ya, ya, Ve 3 milyon TL'yi taksit yapmaya çalışıyorlar yani. Ya yapmasınlar, yapmasınlar. Ee, Burak futbol... kapacağı soracağım. Hani babasını programa aldınız, ortalık karıştı. Erdal Adım Kırmızı kart gösterdi. Evet, Erdal Adım'a e buradan selamlarımı söylüyorum. Ya Bursa Spor'un yaptığı iş bir kere muazzam bir iş. Gerçekten bakıyorsunuz arkadaş adamlar Batuhan Kör'ü çıkarmış Ali Akman'ı çıkarmış işte Burak Kapacağı çıkarmış ve o gençleri de öpüyorum. Bu kadar bu kadar zor bir dönemde çıkıp aslanlar gibi oynadılar. Geçen seneki takımdan eksik puan almadılar. Geçen sene Ulus'a yıldızlar tutkuluğunu kurmuştu olmadı. İnşallah evet. inşallah plüof oynarlar ya da şimper lige çıkarlar. Bu gençlerin hak ediyor. Burak kapacak. çok iyi yerlere gelecektir. Ama Burak çok dikkat et. Oynayabileceğim kulübe git. Süper gitmek için gitme. Oynayabileceğim kulübe git, gelişimini devam ettir. Alakman'ı da aradan çıkartalım. Bak Dışar bey. Ali ya inanılmaz teklifleri var. Hanover 96'nın teklifi bana geldi mesela. Onu söyleyeyim hani. Gözümün önünde gördüğüm bir teklif. İnanılmaz çok teklif var. Ya müthiş bir soğukkanlılık. Bize de Aksaray'da bir golü vardı mesela. Olabilir. Ya teklif böyle tatmin edici bir teklif miydi sizce? Tatmin edici bir teklif tabii. E Bursa Spor ne cevap verdi bu teklif? O kadar da bilmiyorum. Orada bu hani Bursa'yla bir ilgim alakalı. E şimdi maaş eti verdiniz ama buradan yani. Hani 96 <gülüyor> Bu ama yani denk gelmiş bir şey. Hmm, Beşiktaş Hulk'u sormama gerek var mı? Ben pek olacağını düşünmüyorum ama. Ya gerçekçi bir hedef çünkü. gelmesi de zaten çünkü Hulk ciddi alanında paraya doymuş bir Onun motivasyonu nasıl sağlayacaksınız ki buradan? Yani şampiyonlukla belki sporcik başarıyor da ne kadar tartışılır. İgala daha doğru tercih olur bence yani Tabii sağ içi için. Hul Hulkun da pek e, Türkiye'de şampiyon olmuş veya da olmamış. Yani kupa kupadır der belki. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu son dakikalarımız. Verdiğiniz Kariyer mi Başarılı olmuş mu? Kari... Karışımını sorsam şimdi sen ne Sen de öteki taraftan saldıracaklar sosyal medyada onu yani... biliyorum. Kariyer anlamında soralım o zaman. Şey, hani böyle, Roberto başarı. Carlos'tur. Roberto Carlos. Onu hiç tartışmaya gerek yok. En iyi oyuncu dersen Hacı derim. En başarılı olmuş. Hacı en kariyerde Roberto Carlos. Roberto Carlos. Çünkü Roberto Carlos. Hep üst seviyelerde. Hep üst seviyelerde Dünya Kupası almış. Yani onun şeyi yok. Adamın yani. Şurası yok. Hep buralar. Hep buralar. Bambaşka bir oyuncu kariyer olarak. Cüneyt Çakır, onu da sorayım. Avrupa'nın son 10 yılda en iyi ikinci hakemi, hakemi oldu. Bir bazen, puanla da birinciliği kaçırdı. Bazen şakasını falan yapıyorum ama inanılmaz bir adam. Yani burada çok Instagram ortamı oluyor. Hani işin şov kısmından ziyade, komedi kısmından ziyade biraz gerçek düşüncelerimi de aktarmak istiyorum. Müthiş bir hoca, müthiş bir hakem. Ve belki de Türkiye'ye bir daha örneğe gelmeyecek. Bakmayın Türkiye'deki maçlarında biraz anormal şeyler yaşanıyor bazen ama Geldiği başarıları şu anda elimizde de değerini bilmiyoruz. İnanılmaz bir adam. Yani maç mı yönetiyor, maç mı idare ediyor? Yani idare ettiği için mi çok başarılı gözüküyor? Benim zor sorum bu. Bence Avrupa'da çok iyi, iyi maçlar yönetiyor. Ama Türkiye'de idare ediyor. Maalesef. Onu, o da işte... Onu... Ne diyelim Türkiye'de... İşte idare etmeyenin de kırmızı kart görüyor hocam. Şey, Barış Bey. İdare <gülüyor> etmeyenin kırmızı kart görüyor. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir yorumdu. Müthiş bir yorumdu. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum gerçekten. Türkiye'deki hakemlerin başarısız olmasının en büyük sebebi Türkiye'deki taraftar yapısı, kulüplerin i̇şte o, yapısı. O, herkesi memnun edemezsin aslında, yani o Tabii. herkes benden mutlu olsun, herkes benden memnun edeyim düşüncesi zaten insana başarısızlık getiriyor. Yani bugün Türkiye'de en çok oyu alan insanlar bile karşısında ya o kadar da insan onu sevmiyor. Buna böyle bakmak lazım. Son sorum şu olsun Ümit Özat, bunu sona sakladım. Yüme Tasa hakkındaki samimi düşüncelerini istiyorum. Yani sence teknik direktör olarak mı devam etmeli, yorumcu yorumlu olarak mı? Yorumcu olarak devam etmeli. Çok renkli bir karakter. Türkiye televizyonları büyük ha, bir teknik direktör Ve olmadı galiba. Ya olmadı demek benim haddim değil. Ben onun kariyerinde karşı hiçbir şey diyemem ama yorumcu olursa çok başka bir şey olacak Yüme Tasa. Her dediği manşet. Her dediği manşet. manşet de, ya. E, yani sosyal medyası falan da inanılmaz renkli. Televizyon tarihine damga vuran Ümit Eza'da böyle devam eder. Ya bir tane tweetini hani böyle ilgili ilgisiz herkes paylaşıyordu. Sabahları nasıl motive oluyorsunuz diye sormuşlar. Olmuyorum yani. Yani ne, böyle e, fani hesaplar var ya komedi hesapları. Evet, onlarda evet, gördüm evet. yani. Ne yapmış boğulmuyor mu demiş. Hayır sabahları uyandığınızda nasıl motive oluyorsunuz diye sormuşlar. Soru cevap yapıyor ya eski, e, Ümit Eza'da olmuyorum. Net cevap. Yani motive olmuyorum da değil olmuyorum. Ya o o numara cevaplı. İşte öyle, öyle bir içi dışı bir, bir insan. Dolayısıyla hani yorumculukla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hazır cevapları, mütezzatı iki adamdır. Ee, yani güvende o anlamda onunla beraber program yaptığım şey şanslı hissediyorum kendimi. Severek takip ediyorum. Eyvallah, yani tamam. Sev, sevdiğim için takip etmiyorum. Severek takip ediyorum <gülüyor> aradaki farkı. <gülüyor> çok, Yılmaz çok, Erdoğan'dan müthiş öğrendik müthiş bu farkı. müthiş. Çok müthiş, teşekkür müthiş. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir yayındı. Çok güzel yayındı. da başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz her şey gibi olur, başarılı olur. Abi inşallah çok teşekkürler. İyi akşamlar Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ Sağ olun. Sağ olun.